Kaç adet köpek görüyorsunuz? İşte şirin köpekçikler burada. Buradaki köpekten saymaya başlayacağım ve hangi köpekten başladığımı unutmamalıyım ki ne zaman durmam gerektiğini bileyim. Böylece aynı köpeği bir daha saymamış olurum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanlışlıkla bu köpeği de sayabilirsiniz ama zaten onu saymıştık. Yani burada sadece 8 köpek var. Kaç adet fare görüyorsunuz? Aynı şey, yine üsttekinden başlayalım. Üstteki fareden başladığımız için onu tekrar saymayacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Yanlışlıkla bunu da sayıp 8 diyebilirsiniz ama onu saymıştık. Sadece 7 fare var. Eğer hangisinden başladığınızı unutursanız hepsini tekrar tekrar sayarsınız. O yüzden Hangisinden başladığınızı unutmayıp, her fareyi bir kere saymanız gerekiyor. Hadi diğerine geçelim. Çok eğlenceli değil mi? Kaç tane kurabiye görüyorsunuz? Bunlar biraz karışmış. Sadece her kurabiyeyi bir kere saymamız gerekiyor, o yüzden dikkat edelim. İki kere saymak istemeyiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet, burada dokuz tane kurabiye var. Devam ediyoruz. Kaç tane fare var? Burada epey fare varmış. Sırayla sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Burada 19 tane fare var. Evet, bayağı bir fare varmış.